Selam arkadaşlar selam su grubunun güzelleri sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım şöyle dedim üçlü üçlü çekeyim dedim Nasılsınız iyi misiniz sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım sıra geldi su grubunun güzellerine sizler için 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımı yapacağım güzel insanlar şöyle dedim, üçlü üçlü çekeyim dedim ve bu kezlik böyle olsun çünkü çek çek çek çek bitmiyor. Yüklemelerde de sıkıntı yaşıyorum. Su grumunun narinleri anlayışlıdır onlar. Onlar güzel insanlar. Evet şimdi yengeç arkadaşlarımdan başlayacağım. Balıklardan çıkacağım. Narin balıklar sürekli ispat ispat ispat hep ispat geliyor. Şimdi bakalım sevgili yengeç arkadaşlarımızdan başlayalım bakalım tabi size ait kart olmayacak burada sevgili arkadaşlar sizin aşık olduğunuz, elektrik aldığınız hoşlandığınız kişi ya da kişiler hiç fark etmiyor, yalnızsınız bekarsınız, platoniksiniz nişanlı, sözlü, sevgilisiniz eksküz, evlisiniz hepiniz için geçerlidir karşınızdaki partnerlerin duygu düşünceleri, hayalleri hayallerine bakıyorum nasıl partner istiyorlar, içlerinden ne geçiyor bunlara bakıyoruz canlar Size ait kart yok. Şimdi zaten kendinizi biliyorsunuz değil mi? Kalbinden geçeni biliyorsun. Bitti. Önemli olan karşı taraf ne düşünüyor? Size ne cevap verecek? Ona bakacağız. Şimdi sevgili yengeç arkadaşım. Hmm, karşı partnerde maazallah ruh hali. Vur patlasın çal oynasın. Gel git git yat kalk. Böyle bir haller. insan ruh hali bu işte. Burada sıkıntısı var sevgili yengeç arkadaşım sizin aşk duyduğunuz tek kişinin hayalleri bunlar yani bu ayrı bu ayrı bu ayrı değil tek bir insan şu an beni izleyen yengeç arkadaşım sizin aşk duyduğunuz kişi kim ise onun hayalleri bunlar tamam tek kişiye ait tek kişi derken bütün yengeç arkadaşlarımın aşk duydukları kişinin içi içine ait bunlar sıkıntı içinde bazen ruhen yolculuk yapıyor evet ruhen yolculuk yapıyor yaptığı yolculuk hayal yolculuğu sevgili yengeç arkadaşım hayalinde oh gerçi hepimiz yapıyoruz aynı şeyi hayaller hayaller hayaller değil mi hayallerde vur patlasın çal oynasın derken paylaşımcı sevgi sevildiğini bilmek karşı tarafı sevmek gibi baya bir hayaller var var mı var dünya kadar mutlu mutlu ediyor kendisini hayallerinde bu insan istiyor şanslı yere gitmek istiyor ama gelin görün ki olmuyor bunlar hep hayalden ibaret istediği gibi gitmiyor bazı şeyler bundan dolayı da ne yapıyor bu kardeşimiz hop bazı şeyleri kenara çekiyor askıya alıyor öyle mi öyle niçin olmuyor ki istediği gibi biri ya karşısına çıkmıyor ya da yanlış anlaşılmasın canlar engeller var başka türlüsü olamaz bitti bundan dolayı da bakın Öyle yapıyor olmuyor. Böyle yapıyor olmuyor. Şunu yapıyor olmuyor. Askıya alıyor. Arkasını dönüyor. Çekiyor gidiyor. Birkaç gün sonra tekrar geriye geliyor. Böyle bir şey. Bizim hayallerimiz bu. Bu mu? Bu. Sevgili yengeç arkadaşım. Bizim mi? Tabii ki bizim değil. Karşınızdaki partnerin hayalleri bunlar. Şimdi benim sevgili yengeç arkadaşım bu kardeşimize 15, 15 Kasım'a kadar karıştırmayayım ayları 15 Kasım'a kadar ilanı aşk ettiniz artık nasıl yaparsanız canlar medeni cesaretinizi topladınız belki de karşısına çıkıp da görüşemiyorsunuz değil mi açılamıyorsunuz bunlar olan şeyler size ne cevap verecek bu insan ne tepki verecek buralarda bir gel git durumları var Evet mi Hayır mı sıcak mı soğuk mu yoksa arkasını dönüp çekip gidecek mi Hmm, evet, şimdi şöyle bir şey var canlar. Şimdi eğri oturacağız, doğruyu konuşacağız değil mi? Şimdi bu da %50, %50 geldi. Tıpkı az önce hangi burcumuza geldi bilemiyorum, hatırlamıyorum. Çekiyorum, geçiyorum, gidiyorum. Ben ondan dolayı da kafam karışıyor zaten. Şimdi bu insan %50, %50 geldi. Sevgili yengeç arkadaşım, ilanı aşk ettin. Ettin mi ettin? Şimdi bu insanların yüzde ellisinde engel var. Engel derken öyle hep de eş diyemeyiz buna, partner diyemeyiz. Ya maddi engeli var ya aile engeli var. Nedir? Yanlış anlamayın. Bakın affınıza sığınıyorum. Bunlar bizim toplumumuzda olağan şeyler. Karşı tarafın maddi durumu iyidir. Hani tabiri caizse derler ya soylu aile. Aslında ona da söyleyecek bir şeyim var benim de zamanla onu da söylerim canlar. Ha, köklü aile, işte itibarlı aile, taş yerinde ağırdır, davul dengi dengi nedir derler ya bizde. Ya bundan dolayı bu insan tutkusunu tatmin edecek sizinle gizli gizli aşkımızı yaşayalım ya da... Bir şeyler engel, engel olduğu için bu engeli değiştirmek isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Yüzde ellinize sıcak bakılacak ama sağlam mı bakılacak? Tabii ki de değil. Sağlam bakılmayacak. Gel geç yaşayalım. Madem bana aşıksın benim tutkumu tatmin etmem lazım. Ayağıyla bu insan size karşılık verecek. Bazıları ise kaderi değiştirmek isteyecekler benden size söylemesi pek sıcak değil sıcak değil hani sağlam değil açıkçası bu kartımız sağlam değildir sevgili arkadaşlarım sağlam değil bakın bir taht ya taht veya ne olursa olsun denize attığınızda boş şişenin dışında bakın bir boş pet şişesi değil mi veya bir balon. Bunları saymayalım. Bunların dışında herhangi bir nesneyi suyun üstünde tutabilir misiniz? Tutamazsınız değil mi? Hop batar. Bakın. Denizin üstünde duruyor kral. Bakışlarına bakın. Bakışlar sevimli mi? Değil. Değil. Tabii ki de değil. Ya tutkusunu tatmin etmek isteyecek bu insan sizinle ya da sizin ona olan aşkınızı değiştirmek isteyecek kaderi değiştirmek isteyecek yani çok fazla da sıcak bakmayacak biraz yaşayalım takılalım eğlenelim durumları tamam sevgili yengeç arkadaşlarım güzel insanlar çünkü bu vaziyet asla sevimli bir vaziyet değil bakın zatın bakışına bakın ben kral mural demiyorum ne kralı ya bu zamanda kral mı var bir bakın gece göreyim korkarım. Vallahi billahi korkarım. Şu bakışa bakın. En korktuğum karttır. İlan aşk yapmış olan herhangi bir insana bu şekil bakış olur mu? Olmaz. Bu şekil olmalı bakış. Ya aman Allah'ım. Bu geçersiz şu an. Bu, bu şu an geçersiz. Ben çünkü karıştırdım. Kafama göre karıştırdığım için o kart geldi. Evet sevgili narin yengeçim bazıları bir şeyleri değiştirmek isteyecekler bazıları tutku tatmini tutkularını tatmin etmek için size karşılık verecekler sağlam değildir benden size söylemez ama karar sizin saygı duyarım. Buna rağmen duygularınızı açmak istiyorsanız siz bilirsiniz ne diyormuş meleğim hafifle diyor sevgili narin yengeçimize hafifle sıkmacanın her şeyin hayırlısı. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek diyor. Bu kadar basit. Kurtulacaksın. At ya, at. İşte bu kadar basit. Bunlardan öncelikle kurtulman lazım. Yani yanlış seçimlerden kurtulman gerekiyor sevgili narin yengeçim. Karşı taraf size nasıl bakıyorsa sizin de ona o şekil bakmanız lazım. Her şey karşılıklı. Bitti. O sıcak bir bakış değil. Anlayan anlamıştır. Hadi bakalım. Eğlenelim. Tutkumuzu tatmin edelim. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Olamaz. Değil mi canlar? Evet. Sevgili narin yengeçlerimizin aşıklar açılımını tamamladık. Şimdi sıra geldi akrep arkadaşlarımıza. Bakayım akrep arkadaşlarımızın aşıklar açılımında. Neler varmış. Karşı tarafın hayalleri nelermiş? Bir bakalım. Akreplerin sevgili akrep arkadaşlarımızın aşk duyduğu, elektrik aldığı, hoşlandığı kişinin hayalleri. Hayaller. Oh, hayallerde çekiyor yetenekli insanları. Akrep siz çekmiyorsunuz ha bu kartlar size ait değil. Sizin aşk duyduğunuz kişinin ...hayalleri bunlar... ...onun içinden geçenler... ...sizin aşk duyduğunuz... ...hoşlandığınız, elektrik aldığınız... ...kişi hayallerinde... o ...köklü kuruluş yapıyor... ...yeteneklileri kendine çekiyor... ...güzel bayanları çekiyor... ...yakışıklı beyleri çekiyor... ...çekiyor da çekiyor... ...adil yoldan... o ...tam diyor adamım ben buldum... ...veya tam kadınım ben buldum diyor... ...sıkı sıkı elinden tutuyor... Sahipleniyor hayallerinde iç dünyasında ama gelin görün ki buraya gelindiğinde kısıtlı tutuklu bir şeyler engel ne diyor ben diyor kısıtlıyım ben tutukluyum benim bir an önce kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım neymiş kötü alışkanlığı bu güzel düşünceler bunları kötü alışkanlık olarak değerlendiriyor karşı taraf neden bir şey var onu bağlayan bir şey var sevgili akraba arkadaşım güzel hayalleri var ama gelin görün ki olmuyor olmayınca olmuyor bir şeyler engel bağlı el ayak bağlı bir an önce bunlardan benim kurtulmam lazım diyor diyor mu diyor Tamam durum anlaşıldı Şimdi benim sevgili akrab arkadaşım bu kişiye ya da kişilere ilanı aşk etti. 15 Kasım'a kadar karşı taraf ne cevap verecek size tepkisi ne olacak bu insana bakalım mı canlar? Hadi bakalım şöyle. Hmm, buyurun cenazlarım azına buyuralım sevgili arkadaşlarım. Evet yine bu da %50 %50 geldi. Evet sevgili arkadaşlarım çünkü bakın. Ah bu şengülden de kaçmaz, tarotumuzdan da kaçmıyor canlar. %50 %50 geldi. Gördünüz mü bakın. Aslında hayallerinde nelerin nelerini kendine çekiyor. Keşke böyle bir şey benim yoluma çıksa da elinden tutsam diyor. Bir yerde sahiplensem diyor ama gel gör ki ayak bağlı bir şeyler var. %50 sevgili akrabam arkadaşıma karşı taraf az önce de söylediğim gibi sanırım yengeçe gelmişti az önce söylediğim gibi tutku tatmini yapmak isteyecek yüzde ellinize ise evet önce sizi deneyecek bu insan yüzde ellinize bakın sıcak bakacak sizi sezmeye çalışacak nasıl sezmeye çalışacak acaba gerçekten de akrep bana aşık mı? sizin ona gerçekten aşık olduğunuzu anladığı an bu kişi ne yapacak risk almaya kalkacak ne yapacak İçinde bulunduğu kaderi değiştirmeye kalkacak sizinle güçlü adım atmaya kalkacak bunları yapabilmesi için gerçekten de size inanması gerekiyor sezgisel algılamaya çalışacak sizi bu insan yüzde eliniz ama yüzde eliniz için eğlenelim zaman geçirelim yanlış anlamayın bunu da söylemek durumundayım çünkü başta resmen der kartımız tutku tatmini bitti tamam siz bilirsiniz canlar belki o sezgisel algılamayı size yapacak nereden biliyorsunuz değil mi canlar hadi bakalım siz karşı tarafa bir açılın bakalım bir açılın karşı taraf size açılır kendine diyor meleğim şöyle böyle yaklaşma yüreğindekini söyle diyor yüreğindekini yüreğindekini söyle yüreğinden geçen kalbinden geçen neyse onu söyle karşı tarafa diyor sevgili akrab arkadaşıma bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındaki kişinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacak diyor buyurun zaten yüzde ellinizi sezmeye çalışacak gerçekten de beni seviyor mu bana aşık mı ona göre hareket edecek bu insan ama %50'nize de ne yazık ki canlar biraz gülelim eğlenelim gezelim kertelim işlere tutku tatmini ile yaklaşacak bu kişi. Çünkü burada sırt dönüyor bakın %50'nize sırt dönüyor %50'nize de olur mu olur neden olmasın olabilir diyor. Yapacak bir şey yok karar sizindir sevgili akrep arkadaşlarım güzel insanlar. Şengül'de gerçek neyse Doğruyu söylemek durumunda Evet Sevgili akrep arkadaşlarımızın da 15 Kasım'a kadar Aşıklar açılımını tamamladık Sıra geldi Narin balıklarımıza Şu an mevsimi olan narin balıklarımız Belki ortak nokta anlaşmaları yaparsınız Aşık olduğunuz kişilerle Belli mi olur Sevgili balık arkadaşlarım Çünkü sabırla bekliyorlar onlar Sabırla bekliyorlar Hadi bakalım şöyle usulen biraz karıştırmam lazım. Şimdi sevgili akrepleri geçtik. Balık arkadaşlarımızdayız. Balık arkadaşlarımızın aşık olduğu, etkilendikleri, elektrik aldıkları de demeye gerek kalmadı. Zaten olay çıktı. Kişilerin içinden geçenler neymiş? Şöyle bir bakalım mı canlar? Hayalleri neymiş size ait? Kart yok burada sevgili balıklar. Evet şu illegal gelmesi olmayacak kader neyse o karşı tarafın dengesi tamamen kaymış sevgili balık arkadaşım hayallerimizde değil mi hayallere kavuşamadıkça denge kalır mı insanda denge kaymış aslında bu insan dengeyi kurmaya çalışıyor hayallerinde dengeyi kurmaya çalışıyor güneşi görüyorsunuz değil mi denge kartımız işin sonunda şanslı yere doğru gidiyorsunuz der bu insan tabii ki şanslı yere mi gidiyor Şanslı yere gitmek istiyorum diyor. Artık kader yüzüme gülsün diyor. Kader de yüzüne gülmediği için bakın burada ne yapıyor? Birkaç gün sonra bunu bir kenara bırakıyor. Bazı şeyleri hayallerde askıya alıyor. Aradan yine geçiyor birkaç gün. Tekrar bir enerji, bir çekim vesaire gibi hayallerine tekrar dalıyor. İstiyor ki karşılıklı elektrik alabileceği. Çünkü kartımız bunu söyler şöyle güçlü bir karakter benim yoluma çıksın. Fırsatlarla karşılaşayım. Evlilik, sevgililik, sevgililikse sevgililik. Eğlenceyse eğlence. Şimdi her yönü söylemek durumundayım. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Bakın durum ortada yani. Değil mi canlar? Keşke şöyle diyor. Fırsatlar yoluma çıksa da bazıları bakın burası da yine %50 geldi. Canlar Keşke şöyle güçlü bir karakter yoluma çıksa da diyor bazı balık arkadaşlarımın aşk duyduğu kişileri. Kişilerin içi bu. İç, i̇çleri bunu söylüyor. Kişiler söylüyor bakın. Yüzde ellisi diyor keşke şöyle sağlam güçlü bir karakter çıksa da birbirimizden karşılıklı elektrik alsak. Bununla alakalı fırsatlar yakalasam. Diyor bir diğer arkadaşımızın aşk duyduğu kişi ise bu noktaya geldiğinde olayı farklı bir boyuta çekiyor bakın içinden yalan dolan illegal ne diyor keşke yoluma fırsatlar çıksa da ya bırakalım bu hayalleri bir kenara zaten hayallere kavuşacak gibi görülmüyoruz veya kavuşacak gibi de durmuyor bir türlü şanslı bir yere gidemedik öyle her istediğimiz oluyor mu sanki ben de baktım olmuyor iç sesi, karşı tarafın iç sesi söylüyor bunu. Baktım olmuyor. Attım bir kenara bazı şeyleri. Verdi maskıya. Evet. Verdi maskıya. Oğlum veya kızım çıkın karşıma. Şöyle teker teker gelin. Tabiri caizse canlar. Şakayla söylüyorum. Tabii ki espri de yapalım arada bir. Yalan, dallan, gırla gitsin. Günümüzü gün ederiz. Eğleniriz. Ne yaşadık onu kar yaparız. Duygu düşüncesine sahip şu ikisi. Bu ikisi bakın şanslı yere gitmek istiyor. Güçlü karakter yoluma çıksın. Beraberce şanslı yere gidelim. Bu ikisi fırsatlar yolumuza çıksın. Ne yaşadık onu kar yapalım. Nasıl olursa olsun. Hmm, durum anlaşıldı. Anlaşıldı mı anlaşıldı. Tamamdır. Benim sevgili balık arkadaşım demeye gerek kalmadı. Karşı taraf bunu yapıyor ama benim sevgili balık arkadaşımın ağzı o kadar yanmış ki artık yoğurdu üfleyerek yer olmuş değil mi? Yer mi bu ayakları yemez. Güven istiyor güven. Sen kime oynuyorsun diyor. Ben güvensiz adım atmam diyor benim güzel balığım. Harikasın. Hadi bakalım. Şimdi... Çünkü sabırla bekliyor. Güzel insanı sabırla bekliyor balıklar. Sevgili balık arkadaşım. 15 Kasım'a kadar bu kişi ya da kişilere ilanı aşık ettiniz. Nasıl açarsanız artık kendiniz nasıl gösterirsiniz? Nasıl yaklaşırsınız? O size kalmış. Böyle bir şey yaptınız. Bu kişinin size tepkisi ne olur? Ciddileşir mi? Yalana dolanan mı başvurur? Bakacağız şimdi. Evet. Hmm. Tamam siz ilana aşk ettiğinizde sevgili arkadaşlarım çok da kötü değil çok da kötü değil kötü diyemeyiz bu kartımız hem evlilikten söz eder hem de maceraya atılmaktan söz eder bu da aynıdır hemen sizin etkiniz altında kalacak bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler siz ilanı aşk yaptığınızda etkiniz altında kalarak size Kupa uzatıyor. Bakın size uzatıyor bunu. Kupayı uzattı mı? Uzattı. Şu ikisi, sağlam olan şu ikisi gel birbirimizi tanıyalım. Olmadı evleniriz diyecekler. Siz ilanı aşk ettiğinizde etkiniz altında kalan bu ikisi bu fırsat kaçmaz hemen maceraya atılalım diyecekler. Tamam Sağlam olanın cevabı, olmayanın cevabı. Bir taraf birbirimizi güzel bir tanıyalım. Olursa evliliğe doğru gideriz diyecek. Bir taraf ben zaten sana yanıktım da senin haberin yok diyerek gel beraber maceraya atlayalım diyecek. Bu kadar basit sevgili balık arkadaşlarım, güzel insanlar etkiniz altında kalacak yani. %50'si sağlam, %50'si mutlu ne diyor meleğim benim narim balıklarıma dua et diyor çok güzel bir kart bu dua et yalancılardan korunmak için dua et düzgünler yoluna çıkması için dua et meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste yollarından çekil gerisi onlardaymış sevgili balık ha, ne istiyorsun ya bitti Evren her şey evrende Tamam Evet sevgili arkadaşlarım Dediğim gibi %50'si sağlam %50'si lay lay Lom işleri Benden bu kadar sevgili Yengeç akrep ve balık Arkadaşlarımızın su grupların Aşıklar açılımını 15 Kasım'a kadar tamamladık Bu açılımı beğendiyseniz Beğeni butonuna basmanızı rica ederim Abone olmayan arkadaşlarım var ise Abone olurlarsa Kitlemiz daha çok genişleyecektir, açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun, sizleri sağlamlar bulsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum, kocaman da öpüyorum. Hadi bay.